Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte CSGO rekabetçi atıyoruz, hileli atıyoruz ee, çünkü hile, hile yapmayı çok duyuyorum, hile atmış <gülüyor> herhalde aman Evet. 4 kil alarak maçı kazandı ya. Evet arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Oğlum adam ikinci elden AK çekmiş ya. Hoppa. Bomba düştü beyler. Bela bomba düştü. Evet bomba... Oha. Huu. Oh, Amına koyayım. Oha, silah Amına koyayım. Orada mı geliyor? attım. Abone olup like atıya kadar. İkinci elden ace attık ya. Oo, ace. Ace attım. Baba pro'lum ace atıyor. Yere tıktım. Tık. Adamlara sıkmadım çünkü hile belli olmasın. Sonra sanacağım. Çünkü anti terör, Gerçi keşke anti terör olaydık lan Anti Eee <gülme sesi> Şuan çok çaktıkmış onu biliyorum. zaten. Bu arada bunlar hiç konuşmuyor. Çok mutluyum. Konuşmasınlar. Of. Yemek umurunda değil. Çünkü gerçek hesabım olsa çıldırırdım şu an. Küfür bombası yapardım evet. Bu arada. Anasatim ölüyorum. Oğlum bu arkadaş takım cidden arkadaş. Sakın gittem bok gibi olmuyor Anan satayım oradan biri geliyor <Gülüyor> Profesyonel Oy Can yes mi olsak Evet can yes bir kişi oldu Oy! Ama adam B'de değilse senin anan. Bravo. Akata çok büyük bir yalan söylediler bana. Şu anda bunun için çok sinirliyim. Onun için bir el daha salmıyorum. Evet. AWP'yi çektim. Şimdi bir el daha salarsam. Bir daha salarsam maçı veriyorum ya. Allah Allah. nice. Ben ölsem takım gider. De, rakip ton el Mevlana açıyormuş. Pardon kardeşim çaldığım için özür dilerim Ama hırsızı severim Hadi bir ace geliyor muymuş artık Mal bu Aa ölmedi evet bir ace daha attım evet arkadaşlar iki ace attım ee, sizin için atmadım aslında maçı kazanmak için attım hmm, niye hmm, yani sizin evet hileyi çaktırdım. muhtemelen ma maçtan sonra orvot miyim ben yerim muhtemelen yiyeceğim Evet, Hesap, etaptan çıkacağım. Videoyu tam diyeceğim Sonra Team'den bildirim gelecek ve diyecek ki: "Bam!" Daha diyecekti bir bildirimim var. Nedir acaba? Neymiş? Ban yediniz. Evet, Overwatch'a düşeceğim. 52 kil 52 kil aldım arkadaşlar. Evet. Video'ya like atın, abone olmayı yapın arkadaşlar. Hoşça kalın, bay bay.